Sormanız gerekiyor idareci. Varaba var diyor ben idare ediyorum diyor işte bezle geziyorum diyor petle evet. geziyorum diyor çıkmamaya çalışıyorum evden diyor kendi kendine yetmeye çalışıyor o, o, bu belli bir yaşta bir yaş için de çok zor bir şey bu. İşte tedavi yöntemi kolay bir tedavi yöntemi. Evet. Yani kalp hastası da olsa kullanabiliyorsunuz. Anne sezga almıyor cerrahi almıyor kanı düşükmüş ya da yüksekmiş hiç önemli değil çünkü cerrahide belli kondüksiyonlar gerekiyor ameliyat edebilmeniz evet. için hasta bunda hiçbir kondisyon gerekmiyor direkt hastayı uygulayabiliyorsunuz çok sorunsuz bir şekilde evet, bu da önemli bir tedavi yöntemlerinden birisi peki hocam vajinal estetikte tabi birçok hastalığı da tedavi evet. ediyor Tabii. Vajinal estetik deyince biz hemen hani böyle görüntü bozukluğu evet, görüntü olarak düşünürüz ama yani çok fazla vajinanın açık olduğu durumlarda vajinal enfeksiyonlara neden olabiliyor. E, hasta akıntı daha çok şikayet edebiliyor. E, çok yanmalar olabiliyor, kaşıntılar olabiliyor, ağrılar olabiliyor. Yani bunları da tedavi ediyor. Sadece estetik anlamda düşünmemek evet. lazım. Hastanın ciddi anlamda hayatını kötü etkiliyor. Evet e, sorunlar bunlar sürekli böyle kaşınma ihtiyacı duymak, yanma sürekli yıkama, o yanmayı giderme ihtiyacı duymak insanlar, yani kadınların için çok büyük psikolojik bir, evet ediyor. psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar gerçekten de e, psikolojik olarak rahatsız olmamak için de kolay bir yöntem, evet e, tedavi yöntemlerinden de faydalanmak gerekiyor. İşte anlatmış olduğunuz, evet. bu önemli bir e, rahatsızlık. Ki hı hı. hani dedik işte mahremiyeti var, ee, birçok kişi buna anlatmakta, dile getirmekte zorlanabiliyor. Ama artık hiçbir şeyi zor değil. Evet, Her evet. hastalığın kolay bir yönü var, hızlı tedavi yöntemi var. Yeter ki hastalarımız şikayetlerini iyi anlatabilsinler. Evet, ben çok beklentilerim çok yüksek bu aletle ilgili. Hastalarımı çok faydalı olacağıma inanıyorum bununla ilgili. İnşallah. Ee, çalışacağız bakalım. Evet. Hocam peki bir doğum, iki doğum ya da farklı doğum sayısı önemli mi? Yok, hayır değil. Yani yani bu da de hastanın... çok önemli bir <gülüyor> konu. Kaç doğum yaptığıyla alakalı, aslında şikayetiyle alakalı evet. bir şey bu. Hastanın şikayeti varsa bir doğum bile yapmış olsa yardımcı olmak gerekiyor. Tabii doğum sayısı artık cihazlar kaçırma ve yani oradaki elastisiyet kaybı çok daha fazla oluyor ama bazen bir doğumda bile çok şikayetçi olabiliyor hastalar. Ama artık her şeyin bir çözümü var. İnşallah diyelim. <gülüyor> Elimizden geldiğince bu aletle güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ee, sevindirici sonuçlar alınacak. Evet. Çünkü evet. şu ana kadar e, hastalarınızda uyguladığınız ve evet. aldığınız sonuçlar İnanam inanamadığım sonuçlar var. Çok gerçekten çok ciddi oranlarda tedavi oldular. E, tabii çok yeni bir alet. Kullandıkça daha da güzel e, olacağını düşünüyorum. Sonuçlar evet. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz önemli bilgilerden dolayı programımızı toparlayacak olursak ekranları başındaki izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Evet, şu Covid günleri şu aralar çok fazla yükseldi. Çok rica ediyorum evet. gündemimiz Covid. İnanılmaz rakamlarda Türkiye, dünya öyle. Gerçekten korunma önlemlerine hiç dikkat etmiyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, sosyal mesafe bu omikron denilen e, belada çok da işe yaramıyor. Kapalı ortamlarda çok fazla bulunmamak gerekiyor. E, çok dikkatli bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Çok çabuk yayılıyor. E, çok rica ediyorum kendimizi... Etrafımıza çok iyi bakalım. Kendimizi korurken etrafımızı da korumuş oluyoruz. Aşılarımızı tam olarak lütfen hatırlatma dozlarına da ihmal etmeyin. Üçüncü dozunuz eğer gelmişse lütfen onu da yapın. Ve sağlıklı günler diliyorum. Koronasız günlere ulaşmak üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet bu kadar güzel bir mesajın ardından ne denir ki sevgili izleyenlerimiz. Evet operatör doktor Nurcan Dalan hocam bizlerle birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız idrar kaçırma vajinal estetikten bahsettik. Önemli tedavi yöntemlerinden bahsettik kendisiyle. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal E 8 izleyenlerimize bizden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın. Dostça kalın. Saygıyla sevgiyle Kan efendim.